gibi yapıyoruz bu sefer tamam mı? Hani ben en hiç uğraştırmıyoruz tak tak tak. Herkesin sormak istediği bir şey sorabilir sana? Sadece bir filmde kullanılmış bir efekti neden biliyorsun? Eylem planına, eylem planına, eylem planına. E ben yapacağım dedi. Hoş gelmiyorsun. giriş şey yok. Ben söylüyorum eylem planına, eylem planına, eylem planına. Hoş geldiniz. 25 dakika şu kısa kez <gülüyor> Bugünkü bölümümüzde biraz konuyu değişiyoruz. Çok efekt konuştuk. Belli bir film için geliştirilip daha sonra piyasada yaygınlaşan birkaç teknolojik sistemden bahsedeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Beklemiyordum. <gülüyor> önce biraz eskilere gidip Children of Man'den daha sonra da biraz daha güncelleşip Gravity'ye ve geçtiğimiz yıla daha önce de ziyaret ettiğimiz Mandalorian'da kullanılan bazı sinema teknolojilerine bakıp kamera arkasını... şaşırmaları ediyoruz. ...sıradan bilgileri öğrenmesini sağlayacağız. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Çok gerginim şu an. Ama ilk teknolojiye geçmeden önce... Ne yapıyorsunuz? 10.000 abone yolculuğumuzda bize destek olmaya devam ediyorsunuz. Paylaşma, likelama, yorumlama bunları unutmuyorsunuz. Şimdi videomuza geri dönüyoruz. Evet. İlk filmimiz Alfonso Cuarón'un Children of Many. İzledin mi bu filmi? Hiç sanmıyorum. Evet, evet. Bu film uzun plan sekanslarıyla meşhur bir film. Böyle kesintisiz akan sahneleriyle meşhur. Ve bu sahnelerden birini yapmak için de özel bir teknoloji geliştirildi. Şimdi sana o sahneyi izleteceğim. Hazır mısın? Bu sahnenin tamamı tek plan. Arabanın içindeyiz. Daha hiç kesme olmadı ve olmayacak. Demin öndeydik bak yana geldi. Kamerada işin hareketleri görüyor musun? Bu ne? Derdi de onların. Bir filmi izleyince. Sence nasıl çektiler bu sahneyi? Tamam, daha böyle devam ediyor iki buçuk üç dakika daha. Hep arabanın içindeyiz, hiç dışına çıkmıyoruz ve devamlı... Farklı direksiyondaki kişinin oradan çekmişler gibi. Bak şu an mesela farklı yerdeyiz. Şimdi direksiyondaki kişiyi de görüyoruz. Bence bunlar arabada değil. Bu sefer çok zeki değilsin galiba. Başka nasıl olabilir? Arabada var ilk ipucunu diyeyim. Ben ortada döner bir kamera var işte yani. Çok ya, zor bir şey değil. Herhalde. Ama biraz zor bir şey. Yani çünkü dikkat edersen sadece dönmüyor. Çekmesi zor olabilir. Ama yerleri de ama değişiyor. Ama teknoloji basit bence. Hiç yani basit, basit değil. Ben ama de alıştım efekt bulmaya yapamıyorum. Bu sahnedeki mı? tek efekt arabanın camındaki o hız göstergeleri falan filan ve çatının kapatılması. Çatı açık yani arabanın çatısı. Bak bir ipuç daha verdim sana. Çatı neden açık acaba? Şşt çekmek için. Yani teknik olarak doğru. Bu sahneyi çekebilmek için çok özel bir kamera sistemi geliştiriyor. Bunu iki eksende yapabilen hem X hem Y ekseninde yapabilen hem de kendi etrafında sen dediğin gibi dönebilen ama aynı zamanda hareket eden bir arabanın üzerinde bunu yapabilen bir sistem geliştiriliyor. Bu sistemi bu film için özel olarak geliştiriyorlar. Ve hatta bu kurdukları RIG diyoruz buna. ile bir teknoloji ödülü de kazanıyorlar. Özel olarak böyle arabanın üstüne inşa ediliyor. Oh, hoş. Arabayı önde ve arkadaki bu şoförler sürüyor aslında. Arabada olmasa darmış, daha kolay Bu Alfonso Cuarón, filmin yönetmeni. Birazdan tekrar adı geçecek ama böyle şeyleri sever. Alfonso Cuarón, artık isim sormayı bıraktım sana ama e, bir filmini izlediğine eminim. Harry Potter'ın 3. filmi. Senin en iyisi yani. Gördün mü? Bak arabanın içinde nasıl hareket ediyor. Tabi böyle hareket ederken insanlara çarpmasın diye ne yapıyorlar? Koltuklar... Etrafında şüngerle kaplıyorlar. <gülüyor> Koltuklar da kameranın hareketiyle birlikte Eğilip kalkıyor ki böylece oyuncular Mesela sen dedin ya şoförün yerinde sürüyor Şoförün koltuğa geri yatıyor ve oyuncu da yatıyor geriye Sonra kalkıp oyunculuğuna devam ediyor Çok kötü yani oyuncular için şu sene ben direnirdim mesela, beni arkaya yatırdı, beni natla dik durmaya çalışırdım. Alfonso Cuarón plan sekansları, yani tek çekimleri çok seviyor. Harry Potter'da bile böyle üç dakika süren, iki dakika süren sahneler Üşen var. Etkisi. Bak edit sevmeyen bir insan, kralsın sen. Sahne çok saçma ama birilerinin ağzına top atmak nedir? Etkisi. Var mı Masut Nesi topu? Aha, bak bak bak. mı? Etkisi kaybolur. Sen filmler için yapılan her şeyi beğen. Devam et. Ama bir sahne hizmet ediyorsa ne yapacağız? Ben hiç öyle bir şey anlamadım. Hiç de işe yaramıyormuş. Filmi hizmeti için olabilir mi? mi? <gülüyor> Güzel. Şimdi Alfonso Cuarón demiştik. Alfonso Cuarón'un grafiği. Ay mu çekiyor bunu? Manyak. Şimdi sana onun bir sahnesini izleteceğim. Bu da gene aynı yönetmenin olduğu için böyle saatlerce kesilmeyen planlar var. Sen söylemeden söyleyeyim. Çok büyük kısmı efekt ama oyuncuların yüzü efekt değil. Sence bunu nasıl çektiler? Söyleyeceksin çünkü zekiyim diyeceksin. <gülüyor> Peki bir soru, tanıdık geldi mi bu gördüğün şey sana? Şeyse, bilmem kaç yıllık ki anlattım, fotoğrafı değil mi? Hayır. Ya o kadar s***** de değil senin legoların. Aynısı, baksana. Buradan da ayak işlerine bir gönderme olsun son videoya. Benim videomdan daha çok izlenmiş olan videoya. Evet. Son iki videonun toplamından daha çok izlenmiş demek istedim galiba. <gülüyor> Her şey efekt, gene sen başlamadan söylüyorum ama oyuncuların yüzü efekt değil. Yüzler niye efekt olsun ki? Yani her şey efekt yapmışken onu da yaparsın ama oyuncuların performansı gerçek. <gülüyor> Tam niye olsun ki üzere efekt? Mimikler falan daha rahat değil mi? Teknoloji Marvel'da geliş. da yapmamışlar sadece tür, suratları şeydi. Buradaki sebebi aslında demin söyledin. Işıklandırmayı tutturmak için. Bir teknoloji geliştiriyorlar. Ya sürekli dönüyor ben anlamıyorum. Evet işte nasıl yaptılar acaba onu? Yüzündeki ışığı da doğru tutacak şekilde. Bir teknoloji olduğuna göre sana onu söylüyorum. Sence nasıl Tardeşim, yapmışlardı? Kardeşim bilmiyorum işte bilmiyorum. ne dedin ya ortada bir kamera vardır dönüyor falan. Ya bunda da renkli ışığı dönüyordur. Ne olabilir ya? Doğru mu? Tam değil ama yani temen mantık doğru. Do iki konseptten bahsedeceğiz burada. Birincisi bu sahneleri yapabilmek için önce bir kamera döle sistemi geliştirdiler iris diye şu anda youtuberlar bile kullanıyor. Benim sana anlatmak istediğim the box diye bir kutu yapmışlar bak görüyor musun bu şu kutuyu? Beraber. Şu sistemi görüyor musun? Bizim anlatmak istediğimiz sistem. Manyak ee... adam şimdi adı? Alfonso Cuaron. Sonra bir manyak gördüm de sen Alfonso Cuaron musun diyeceğim. Burada amaç oyuncunun yüzüne doğru ışıklandırmayı değişken ışıklandırma yansıtabilmek için the box diye bir kutu geliştiriyorlar yani bu kutunun içinde ışıklandırmayı yapıyorlar ama bunu doğru zamanda yapmak problem. Bunu yapmak için ne yapıyorlar? Şimdi sana previz denen bir konseptten bahsedeceğim. Bu kamera arkası, demin izlediğin sahne sette çektikleri bak. O the box dediğimiz kutunun içindeler görüyorsun. Birincisi yeşil perde değil. Böylece o yeşil yansımalardan kurtuluyorsun. Onlardan kurtuluyorsun. İkincisi de yüzü doğru ışık alıyor. Hangi şey soralım? Buyurun. Match-keyleme yapacak. Helal ben sana. Bir tane keyleme yapacaksınız. Şimdi ama Kelimeyi sonra... Kelimeyi altta yaz ben biliyorum ama şimdi seyirci bilmiyoruz. Önceki videoyu izlesinler, öğrensin. Bir sonraki örnekte bu teknolojinin ne hale geldiğini göstereceğim. Şimdi burada o ışıkların doğru zamanda, doğru yerde olmasını nasıl sağlıyorlar onu göstereceğim sana. Previs diyor. Previsualization yani önceden görsellendirme demek. Anlaman gereken sistem bu. Önce bir previz yapılıyor ki ne nerede, hangi ışık, kamera neyi görecek her şey çıkarılıyor. İşte Panic Room'da başından sonuna, Yüzüklerin Efendisi filmlerin tamamı Yüzüklerin Efendisi de bunun için birimler kurulmuştu falan. Bu tarz ağır teknik çekimlerin olacağı her şeyde previz yapılıyor ki ne ne olacak bilesin önce previz yapıyorlar sonra işte o iris dediğimiz kamera sistemi nasıl hareket edecek o belirleniyor oyuncu içeride ne durumda olacak ve the box dediğimiz sistem ne ışık yansıtacak arkasında neyin görünceye belli bak the box'ın içinde onun animasyonu geçiyor. Böylece arka plandaki doğru ışıklandırmayı alabiliyorsun. Ne diyorsun bununla ilgili? Gerçek bir merak ediyor musun? Evet. Şimdi mesela şeyle yansıtılsak projeksiyon Öyle zaten. Onun Orada da projeksiyon değil, mi? LED ışıklarla. Tamam bu kadar pahalı bir teknoloji olmasına hiç gerek yok o zaman. Pahalı olması sebebi ilk kez yapılıyor olması. Şey ben bunu vermesi... daha uzama hal ederim. E, yani projeksiyon yapılıyor ama LED ışıkla yapılıyor. Aynı mantık. Evet. Ne diyorsun, çok etkileyici değil mi ya? Resik şey söyleyeceğim. Ne gerek vardı? No! Basitçe çekil işte. <gülüyor> Haklı olduğun bir nokta var. E ama evet. bunun neden gerekli olduğu da bir nokta var. Alfonso Cuarón takıntılı bir piç olduğu için. O takıntılı piçe söyle. Bunu eğer normal bir kamerayla çekebiliyorsa o zaman iyi yönetmendir. Plan sekans yapmak istediği için bütün bu düzenek geliştiriliyor zaten. Şimdi bu teknolojinin günümüzde geldiği hali görmek istiyorum. Yani insan senin gibi davranıp bu filmi koplasaydı ve çekilmeseydi şu an bu teknolojiye ulaşamayacaktı. Nereden biliyorsun ulaşamayacağımızı? Belki de ulaşırdık. Bağımsız teknoloji ama temel mantıkla aynı. Şimdi sana bir sahne izletiyorum gene Mandalorian'dan. Birazcık tamam. iki sahne izleteceğim. Biri açık hava, biri kapalı mekan. Bu mesela ben çok heyecanlandım İçinden ne çıkacağını bilmiyorum. Bu adamı tanıyor musun? Hayır. Tipini tanımanı beklemem. Bilen kişilerin bile çoğu tanımıyordur. Werner Herzog çok ünlü bir belgesel yönetmeni. Hmm. Grizzly Man izlemediyseniz izleyin. Niye oynuyor? E, oyuncu olarak Star Wars'da oynuyor adam. Ama ah, yeter geliyoruz. herkes bir tane eş yapsın Nasıl ya. Nasıl görünüyor? Şu masa hariç ve oyuncular hariç her şey gene efekt burada. Ve bu arka plan yok aslında. Tamam. Bu Birazdan... normal. Alıştık efektlere. Ama kapalı bir yerde bile yani set kurmamışlar. Bu yoda mı bu sefer? Hayır. Neydi adı? Yazdılar da bak. aramızda Neyse Beren tekrar yazsın. Beren! Günümüzde ne hale geldi onu göstereceğim sana. Az önce gördüğün The Box, The Volume yani hacim adlı sisteme dönüştü. Bir hacmin içindeler. Gördü, gördün mü şu Bunun içerisinde yapıyorlar işte. Bunun led projeksiyon evet. Bunun ama diğerinden farklı tarafı gerçek zamanlı bir sistemin içindesin artık. Kamerayı nereye çevirirsen zoom yaparsan, zoom insumat ona göre gerçek zamanlı tepki veriyor sana. Diğerinde her bir kareyi hatırla Previz'den adım adım planlıyorlardı. Ona göre ışık kuruyorlardı. Burada istediğini yapabilirsin. Gerçek zamanlı. Sana yansıtıyor. Arka plandaki projeksiyonu ve açtıkları anda gördüğün gibi arka plan oluyor kamerana göre. Unreal Engine 5 ben adlı bir oyun ki. motoru bu görüntüleri gerçek zamanlı renderiliyor. Tamam. Bak mesela seti koyuyorsun o, bütün o, ışık gerçek. O 10 yıl önceki de bunu yaparlardı. Yani böyle ben teknolojiler biliyorum. bir günde yapılmıyor tabi. Dolayısıyla belki de geliştiriliyordu ama birbirlerinin devamı. Mesela o teknoloji başka bir filmde kullanılmadı. Çünkü o teknoloji. Bir tek, bu gerekli şu hareketleri görüyor musun arkada o evet. kamera hareket ediyor demek gerçek zamanlı bir paralak hesabı yapıp yani arka planın ön planın <gülüyor> farklı değişimini hesaplayıp gerçek zamanlı bir yansıtma yapıyor. Unreal Engine 5'te de gerçek zamanlı arka planda değişebiliyor. Evet. O gemi biraz daha solda dursun derse hemen orada orada onu hemen alıp sola kaydırabiliyor mesela. Ya arka plan işte gene kiylemek yerine sette gerçek zamanlı çekiliyor. Herkesin sormak istediği bir şey sorabilir miyim sana? Çok merak ediyorum. Herkes sormak istiyor mu cidden? Eğer siz de sormak istediyseniz uyuduktan sonra evet haklıydı deyin. Evet dinliyorum. Gravitte kullanılan sadece bir filmde kullanılmış bir efekt. Neden biliyorsun? Çünkü ilgimi çekiyor. Bunların her biri aslında bir PR'dı aynı zamanda. Bakım o film için bunu yaptık, öyle güzel oldu. Tamam işte ondan yapmışlar diyorum yani. sana. İşi kolaylaştırmak için değil. Fiş teknoloji geliştirdik, ben şöyle iyi yönetmenim o. Ben teknolojiye katkıda bulunuyorum. Bu aynı neye benzeyor biliyor musun? Tom Cruise'un bütün dublörünü kendi yapması gibi. Son filmde Hayır, şey çok falan. gerekli. Bu çok gere ee, o da bir yarama, yani hiçbir gerek yok yapmasına. Sadece dedi mi böyle konuşuyor saatlerde de? Bakacığım güvenemedim bize. 25 dakika oldu, şu kısa gezer artık. Tamam, bu kadar nasıl buldun? Bazı şeyleri gene gereksiz buldum. Tom Cruise'ninki gerekli çünkü adam kendini. Bence de Tom Cruise'ninki gerekli. Ya Güzel. Bugün bu üç teknolojiyi hazırladım sana. Ne düşünüyorsun? Birazcık gelişimini de gördüm. Kamera düzenekleri. Bir iki tanesi gerekli de hepsini çok... Üç tane konuştuk zaten. <gülüyor> Sanki ben her şeyi eleştiriyormuşum gibi oldu. Ben, Kaptan Amerika'da... Bizim Hangi efektle de gerekli, gerekli dedin? Mı? Atmadım kardeşim atmadım. Çünkü hikaye için gerekli. Senden beklerim ne bileyim. Kapatalım arkadaşlar. Birazdan kavga edeceğiz. Arkadaşlar bütün video çok konuştuk. O yüzden hızlı bir kapanış. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın. Takip edin. Likelayın. Bir şeyler bir şeyler yapın. Yorum yorum. Niye ne yorum demiyorsun? Yorum, yorum yaz ne? Tamam bir daha yapayım.